Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün arkadaşlar Discord güncellemesi geldi arkadaşlar. Ee... Bu arada e, bunun için Ünlem Emremin e, 1089'a çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, hesabı açmamda çok yardımcı oldu. Şimdi e, bize de geldi fakat bende litre olmadığı için gördüğünüz gibi kullanamıyorum gençler. Ne yapıyoruz? E, eğer sizde yoksa CTRL'e R'ye atıyoruz discordda arkadaşlar. Güncelleme geliyor arkadaşlar. E, bir önceki videomu izlemeyi unutmayın. Windows 11 tanıtım arkadaşlar. Arkadaşlar banner güncellemesi 24 Haziran'da gelecek deniyordu. Biraz geç olsa da geldi arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın. Ee, üç, günlük 3. video falan oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.